Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet, kader konusunu bitirdik uzun sürdü. Bugün sayfa 350'lik, iman ve ilgili konular. Biraz daha hızlı ilerleyelim buralarda. Mesele, küçük büyük günah ve günahkarların dini koruma. Bu başlık altında günahların küçük büyük ayrımı yapılır mı, yapılmaz mı? Ve bu günahlar işleyen günahkarlara, Dünyada ne isim verilir, ahirette konumları ne olur, o konular ele alınıyor. Ebu Mansur Allah'a rahmet eylese şöyle demiştir. İnsanlar, günahların konumu ve günahkarların nasıl isimlendirileceği konusunda konuşmuşlardır. Burada niye insanlar diyor, niye meslek isimlerini vermiyor? Topluma yayıldığı için toplumun tamamında, Artık mütevatir seviyesinde her insan tarafından bu konular konuşulduğu için insanları tercih etmiş olabilir. Kim konuştu o dönemlerde? Mu'tazil'e, ile, işte Hariciler, Ebu Hanif Hebe taraftarları, Mürciye yaktısı verilen, Haşfiye denilen işte hadissiz taraftarları. Bunların tamamı toplumdaki büyük kesimler, küçük günah nedir, büyük günah nedir, bu günahları, dünyalarına isim verilir, ahirette, Karşılığı ne olur konularında konuşmuşlardır. Bir, bir grup imandan çıkarmada bütün günahlar eşit saymış ve bu düşüncesinde şu ayeti dayanmıştır. Bütün günahlar eşittir. Yani küçük büyük günah gibi ayrım olmaz. Bütün günahlar eşittir. diye düşünmüşler. Ve şu ayeti dayanmışlar. Kim Allah'a ve Resulü'nü isyan ederse. İsyan ederse, inanmış bir erkek ve inanmış bir kadına işte iktira atar. isyan ismini bir kimseye nispet etmede bu ayetlere göre bütün günahlar aynıdır. Bu esasa göre sapıklık isminin ispatı ve cehennemde kalmanın gerekçesi aynı şeydir. Yani bir kişiye dahil demekle o kişiye cehennemde kalmayı gerektirecek durum aynı şeydir. Dolayısıyla bütün günahlar aynıdır. İlerleyen sayfalarda bu görüşün kime açılabildiği açıklanıyor. Kenara H hey diye geçtim. Haricilere Ebu Hanife bu görüşü atfediyor. Küçük büyük hayırlı olmaz. Tüm günahların sonucu aynıdır. Cehennemde kalmaya gerektirir. Hariciler akliî görüş. Burada M harfi Maturidi'yi temsil ediyor. Yasakladığınız büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz ayeti iki şekilde yorumlanabilir. Maturid diyor ki işte siz küçük bir ayrımı yapmıyorsunuz ama şu ayet var. Yasakladığınız büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz anlamında bir ayet var. Bu ayet nasıl anlaşılacak o zaman? İki ihtimal vardır. Bir, şu ayetlerde bildirdiği üzere Allah kulunun tövbesi sonucu günahları bağışlar. Yani kişi günah işler, tövbe sonucunda bağışlar. Bu olabilir. Orada değersiz bir konumda devamlı kalır. Ancak Tövbe edenler müstesna. Veya iman edenler samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umudur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter. Ve daha başka ayetler. Yani yasakladığımız büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz ayeti. Birinci anlama göre e, tövbe ederlerse günahlar affedilir anlamına gelebilir. İki, ayette bağışlanacağı söz konusu edilen günahlar unutarak veya farkında olmadan işlenen küçük günahlardır. Unutarak yani veya farkında olmadan, sehren, e, kasıt olmadan işlenen küçük günahlardır. Nitekim bu duruma şu ayetler delalet etmektedir. Allah sizi katıksız yeminlerinizden sorunu tutmaz. Kasten yaptığınız yeminlerden sorunu, yani kasıtsız hata yaptığınız sorunlardan sorumlu tutmaz. istediğiniz işlediğiniz üyelerde size günah yoktur. Bu tür günahların bağışlanacağını delalet eden hadislerde vardır. Birinci atfedilen görüş bu, hariciler artık büyük bir günah yoktur, hepsinin konulu Oysa e, yasakladığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğerlerine öperiz anlamında ayet var. Bu iki ayla mükemmel bir işaret. Sonra onlar da, yani günahların nasıl isimlendirileceği hakkında konuşanlardan bir grup iki sebebi bir ayın, günahkara küfür ismini nispet etmiştir. Küfür ismini istikletmiştir. Bir, birinci sebep şu ayetledir. O ateşe ancak yalanlayan ve yüz çeviren betratlar girer. Ateşe ancak yalanlayan ve yüz çeviren betratlar girer. Biz nankör olanlardan başkasını hiç cezalandırır mıyız? Kim bir kötülük işlerse cezasını görür. Kim kötülükle gelirse sadece onun dengiyle cezalandırılır. Kim de zerre miktarı işlemişse onu görür ayetler. Bu ayetler küçük günahlarda cezalandırmanın olduğunu, sadece menkürün cezalandırılacağını ve cehenneme sadece nitredilen kimselerin gireceğini ifade etmiştir. Bu ayetler küçük günahlarda cezalandırmanın olduğunu, yani kim izlenikler şey işlerse karşılığını gelir derken az miktarda da şey işlerse karşılığını görür ayeti küçük günahlardan dolayı da cezalandırmanın olduğunu Sadece nan cezalandırılacağını ve cehennemde sadece zikredilecek sipseçlerin gireceğini ifade etmiştir. Ayrıca Allah Teala e şöyle buyurmuştur: Allahı ve Resulünü inditenlere Allah dünyada ve aile felanet etmiş, onlar için aşağılayıcı bir azap vermiştir. Her isteyen Allah Resulünü inditir. Şimdi burada dikkat edersek genelleme üzerinden gidiyor. Önerme diye düşünebiliriz bunu. Her isteyen Allah'ın Resulünü inditir. Allah'ın Rasulü'nün herkesin yeri cehennemdir gibi genelde e, umum, hüküm ve ile bir görüş tarifleri. O yüzden, fark etmez, küfür ismini verir demişler. İki, e, her müminin iman akdi, Allah'a emret, Allah emrettiği ve yasakladığı şeylerde isyan etmemesidir. Mümin iman ederken verdiği sözde Allah'a emirlerinde ve yasaklarında isyan etmemek Allah'a isyan verir. Bu sözü yerine getirmemiş olur. Yukarıda hatırlarsanız ayetler verilmişti. O ayette de aynı şeye dikkat çekilmişti. Kim Allah'a ve resmine isyan ederse, isyan, ahlına bir dedik. İnanmış bir ekibi kadına iftira atıp Allah'ın çizmesini aşağı, isyan edin. E, i̇syan ismini bir kimseye nispet etmede bütün günahlar aynı da verilmişler. Dolayısıyla şu paragraf son cümlesinde her isyankar, küçük olsun büyük olsun, Resul-i İngiltir gibi bir kenarlama yapmışlar. Yine Allah'a isyan ediyor bir günü düşünüyorlar her günahda. İkincisinde de mümin, iman akliyle Allah'a söz vermiş olur. Allah'a isyan eden bu sözü yerine getirmemiş olur. Şimdi işte her günahın isyan sayılıp sayılmaması bir tartışma meselesi. Onların bakış açısına göre, haricilere göre her büyük bir sınır açmayı isyan olarak gördükler için ağır bir isimlendirmede bulunmuşlar küfür diye. Her mümin, iman hakkında Allah'a emrettiği ve yasakladığı şeylerde isyan etmemeli sözünü verir. Allah'a istene de bu sözü yerine getirilmemiş Ayrıca müminin inancı, İmtihana maruz kaldığında sergilediği tutuma bağlıdır. Nitekim bir durum şu iki ayette ifade edilmiştir. Elifler insanlar imkandan geçirilmeden sadece inandıklamalarıyla vereceklerini mi sandılar? Allah bir başka yerde şöyle buyurmuştur. Elbette münafıkları belirleyecektir. Bu ayetlerde kişinin açığa vurduğu inandığında yalanının açığa çıkmasıyla küfür ismini hak ettiği sabit olmuştur. Akli istediler de bunu gerektirir. Çünkü kişi istediği günah sebebiyle Allah'a karşı gelmekte. Şeytana çağırdığı şeyde icabet etmekte. Şeytana itaat etmekte. Ve emrettiği şeyde şeytana itaat etmektedir. Böyle biri de şeytana kulluk etmiştir. Şeytana kurluk eden kafirdir. Bak yine aynı şekilde. Şeytana isyan şeytana kulluk etmiş olur. Genel bir önerme. Şeytana kurluk eden kafir olur. Genel gene bir önerme. Buradaki yazı üstümü nedir? İmam Hatır'ı tasvir ediyor. O haricilerin anlayışını. İki, üç sayfa böyle ilerleyecek. Onlardan günahkarı nasıl isimlendirileceğinden bahseden kimselerden bir grupta günahkarı kafir değil, müşrik olarak isimlendirmiştir. Bu ileride gelecek, gene haricilerden bir grup müşrik ismini veriyor. Çünkü niye müşrik ismini vermişler? Kişi ulaştığı noktaya sözle de değil, fiille ulaşmıştır. Nitekim Allah Teala artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine hiç kimse şey ortak koşmasın buyurmuş. Böylece amelde şirk olabileceğini bildirmiştir. Benzer şekilde şirk ehline bu ismin verilmesi ibadette başkalarına Allah'a ortak koştuklar içindir. Bu da şu ayetin anlamıdır. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Yine Allah şöyle buyurmuştur. Allah kendisine ortak koşulmasına asla başlamaz. Bağışıklanan günahların yanılma ve zorlamaya maruzlanma sebebiyle işlenen günahlar olduğunu açıklamıştır. Nitekim Kur'an'da bunu ifade etmiştir. Burada da genelleme var. Amel'in günahı şık olduğu şekilde. İki, bazıları da günahları iki kısma ayırmış. Bir kısmını küçük günahlar olarak belirlemiştir. Bunlar, büyük günahlardan sakınmak, affedilmek, cezalandırılmak ve benzeri görüşlere göre değişiklik azetler sebeplerle bağışlanabilmişler. Yani günahlar için maydeler. Küçük günah vardır, büyük günahlar vardır. Küçük günahlardan sakınmak şartıyla veya Allah'ın affetmesi şartıyla veya cezalandırılmak şartıyla veya benzer bir durumla ne olabilir? Örneğin şefaatle veya İyiliğin, kötülüğün yerine iyilik yapmasıyla, e, bunlar affedilir, bağışlanır diye düşünmüşler. İkincisi ise büyük günahlarda demişler, insanlar bunlar hakkında yukarıda saydığımız iki görüşe, yani büyük günah işleyenin kafir veya müşrik olacağına meyrederek ilk etmişlerdir. Küçük günahlara gelince, onların görüşü ki bizim görüşümüzdür, bunların sahibini imandan çıkarmaya cezalandırır. Yani şurada iki, üç satırda okunan görüşler, şu an Müslümanların çoğu tarafından kabul edilen görüşler. Yani e, günahlar küçük, büyük günah diye ayrılır. E, büyük günahlardan sakınma, Allah'ın affetmesi veya bir şekilde cezalandırması veya bir iyilik işlemekle affedilmesi veya şefa attığı sebeplerde küçük günahlar bağışlanır. İşte onların görüşü, bu görüş bizim de görüşümüzdür. Bunların... E, sahibini imandan çıkarmayacağı yönündedir. Yani küçük günah istediği zaman şey imandan çıkmayacağı yönündedir. İmanla beraber cehennemde ebedi kalma düşüncesi yanlıştır. Bu da bir ilke. Genel olarak iyi yazabilirdik aslında. İmanla beraber cehennemde ebedi kalma düşüncesi yanlıştır. Çünkü bu şu ayette ifade edildiği üzere vaatten dönmek anlamına gelir. Bu kısımlar mahküvenlik düşünceleri. İmanla beraber ebedi cehennemde kalma yanlıştır. İman varsa ebedi cehennemde kalma olmaz. Çünkü bu şu ayet ifade edildiği üzere vaatten dönmek anlamına gelir. Yani Allah iman edenlerine cennete koyacağım diye vaat etti. İman olduğu halde cehennemde ebedi kalsa vaatten dönme anlamına gelir. Kimse eve kadar iyilik yaparsa karşılığını görür. Yine şu ayetin devamında vaat bildirilmettir. Kim de mümin olarak düzeltti adımışlarda bulunursa dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa çabası asla yok sayılmaz. Biz onu ya yazmaktayız. Bu da şu anda Müslümanlar kaldık gibi görüşü aktardı. Küçük büyük günahlar var. Küçük, küçük günahlar büyük günahlardan uzak durmak, affedilmesi, cezalandırılması veya işte şefaatli veya iyilik istemekle diye sıraladı. Sonra büyük günah işleyen kimseyi Fıkh ve müşrikle isimlendirmeyi engelleyen deliller birkaç tanedir. Buradan sonra da mağribî görüşleri. Büyük günah işleyen kişiye fıkh veya müşrik ismini vermeyi engelleyen deliller vardır. Bir. Birinci olarak Allah Peygamberine kendisi için ve mümin erkef kadınlar için bağış dilemesini emretmiştir. Halbuki birisinin kafir veya müşrik olduğu sabit olsa, Allah'ın hadis-i peygambere sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin günahlarının bağışlanması için dua etmesini emretmesi düşünülmez. Allah peygamberine kendisi ve mümin erkek ve kadınlar için af, istiğfar bağışlanmasını emretmiştir. Halbuki birisinin kafir veya müşrikli olduğu sahibi Allah'ın hadis peygambere o kişinin günahlarının bağışlanması için dua emretmesini düşünülemez. Nitekim bu durum şu ayette açıkça ifade edilmiştir. Allah'a ortak koşanlara peygamberin ve inananların bağışlanma dilemesi yarışmaz. yarışmaz. Ayrıca Allah, Hazreti Peygamber'e müminler için bağışlanma dilemesini emretmiştir. Halbuki Allah'ın peygambere imanın kendilerinden uzaklaşıp kaybolduğu kimseler için iman ismiyle bağışlanma dilemesi imkansızdır. Dikkat ederseniz burası Muhtarik Bey yapıyor. Günah işlediğinde imanın kendisinden uzaklaşıp kaybolduğu, yani benziğine kişiler için iman ismiyle bağışlarına bilmesi imkansızdır. Çünkü bu tutarsızlık doğuracaktır. Günah işlediği zaman iman kendisinden uzaklaşıp ara bir konuda geliyorsa, iman ismini o zaman kendisinden uzaklaşacağı için bu tutarsızlık doğuracaktır. Sonra Allah yukarıda zikrettiğim ayetle, Peygamberi şirk ehli için, şu gelen ayetle ise nifak ehli münafıklar için bağışlanma dilemekten sakındırmıştır. Hem müşrikler hem de münafıklar için bağışlanma dilemekten sakındırmıştır. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de değildir. Yine Allah peygamberine münafıkların cinaze namazını kılmasını yasaklamıştır. Şu halde Allah'ın peygamberine kendiler için bağışlanma dilemesini emrettiği kimseler gerçekte iman ehli mümin olduğu sabit olmuştur. Halbuki Allah, Halit peygamberine, peygamberine kendisi için müminin evliliği ve kadınlar için bağışlanma dilemesini emretmiştir. Halbuki kafirle yanlışlıkla da sahip olan kişilerini emretmesi düşünmemiz. Şu halde Allah'ın peygamberine kendileri için bağışlanma dilemesini emrettiği kimselerin gerçekte iman edin, yani mümin olduğu sahip olmuştur. Sonra da, müminlerin günahları olmasaydı, yani yukarıda ayırma yapmamışlardı küçük veya büyük günah diye eğer müminlerin bir şekilde günah olmasaydı veya bağışlanmış olsaydı onlar için bağışlanma dilegesi gereksiz hale gelirdi mümkün olmazdı. Çünkü bağışlanma dilemek günahın bağışlanmasını istemektir. Günahı bağışlanmış kimsenin günahlarının bağışlanmasını istemek bağışlanma nimetini gizlemektir. Günahı bağışlanmış kimsenin, günahlarının bağışlanmasını istemek, bağışlama nimetini izlemektir. Bu da nimete nankörlük etmektir. Belakis bağışlanma niyetine karşı yapılması gereken şükür ve hamdtır. Günahın olmadığı yerde bağışlanma dilemek, korunmuşluk nimetine ismet, nankörlük ve Allah'ın zulmetmemesini istemek anlamına gelir. Çünkü böyle günahsız birini azap etmek onun hükmüne göre zulümdür. Sonra Resulullah'ın ve melekslerin bağışlanma dilemekle endolundukları kimseler için bağışlanma dilemeleri sonra da bu dileklerin kabul edilmemesi mümkün değildir. Bununla iman isminin yani mümin isminin her günah sebebiyle uzaklaşık kaybolmayacağı ayrıca bazı günahların ancak tövbeyle bağışlandığı sabit olmuştur. Burası sonuç kısmına bu anlatılanlar göstermektedir ki iman isminin her günah sebebiyle uzaklaşıp kaydolmayacak. Mümin kişinin imanı mümin isminin her günah işlenen her günah sebebiyle kaybolmayacağı, ki örneğin şirk kaybolur, kaydolur müşt müştadın müştik olur küfür ile kaydolur, adı olur bunların dışındaki de kaydolmayacağı ayrıca bazı günahların ancak tövbeyle bağışlanacağı yani küfür gibi, şirk gibi günahların da ancak tövbeyle başlayacağız sahip olmuştur. Çünkü günahı isteyenden başlatının bağışlanma dilemesi tövbe içermez. Bu da muhteşeminin günah sahibi bağışlanma dileğinceye kadar bağışlanmayan her günah sebebiyle iman isminin kaybolacağı iddiasına naksedir. Haricileri de zikrettiğimiz gerekçelerle bir reddiyedir. Şimdi... Şu müşrik konusunda haricileri atık yapmıştı. Gene her günah, küçük büyük günah, Allah isten anlamı içerir. Hariciler demişti. Onlara cevap teşkil eder. İman isminin her günah sebebiyle uzaklaşıp kaybolmayacağı ayrıca bazı girahların ancak devreyle başlamayacağı sahip olmuştur. Çünkü günahı işleyenden başkasının bağışlanma dilemesi terbiye içermez. Bu da muhteşeminin günah sahibini bağışlanmak ilerinceye kadar bağışlanmayan her günah sebebiyle iman ismini kaybolacağı iddiasını naxeder. Yine Allah Teala bağışlanmadığı, bağışlanmadığı günahlar konusunda şöyle buyurmuştur: Onlar için bağışlanma dilesem de dilemesen de değildir. Buna bağlı olarak şöyle demiştir. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşu eresiniz. Ve ey iman edenler, samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umuluki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Böylece Allah Teala imanı ispat etmekle beraber insanlar için tövbeyi gerekli kılmış. Tövbe ettikleri takdirde onları bağışlarcağını bildirmiştir. Buranın adını Allah Teala imana sabit kılmakla beraber Onlara mü'min ismini de vermiştir. Ey mü'minler, mü'min ismini veriyor, hepiniz Allah'a tövbe edin. Hem mü'min ismini veriyor hem tövbe edin diyor. Ey iman edenler, samimini de tövbe ile Allah'a dönün. Aynı şekilde mü'min ismini veriyor ve tövbe şart koşuyor. Böylece Allah imanı ispat etmekle, yani onlara mü'minsiniz, mü'minler demekle beraber e, tövbe vermek gerekli kılmış. Böyle tevbe takdirde onlara bağışlayacağını bildirmiştir Bu ayetlerde iki reddiye vardır. Yani bu ayetler iki. ettiği içilir bir, mutezileye reddiye içilir. Mutezileye kendilerine göre tevbe edilmediğiçe bağışlanmayacak olan her günahta imanın ortadan kalkacağı iddialarında bir reddiye edilir. Mutezileye iddiası nasıl? Günah dediği zaman e, günah sebebiyle kişi imandan çıkar, pek dinlerse ara bir konuda kalır. Kendi terbiye etmediği müddetçe geriye dönmez. Dolayısıyla her günah için terbiye şartı var. Bu muhtemizleri de reddi Ayet 15'tir. İki, haricilere de reddiyedir. Hariciler, günahkarları kafir ve müşrik olarak isimlendirmeleri konusunda reddiyedir edilir. Günahkarlara kafir veya müşrik demişlerdir. O ise ayette, ey müminler terbiye edin, ey müminler terbiye edin diyor. Bu de bir reddiyedir. Şimdi şu cümlede anlıyoruz ki, müşrik diye, şuradaki günah isteyen kafir veya müşrik olur. Bu görüş, haricilere atletilir. O yüzden kelamına yazdım, haricilere göre. Hariciler, hariciler günahkarlar kafir ve Müşrik olarak isminlendirmeler konusunda bir de çünkü bir insan işlediği günah sebebiyle kafir olsaydı ona mümin denilmezdi ve iman dışındaki recibeler en olulmazdı. Ey müminler, Allah'a tövbe edin. Ey iman edenler, Allah'a tövbe edin. Bir mümin işlediği günah sebebiyle kafir olarak isimlendirilirse bu isimlendirme böyle bir fiil şafirlerin biri olduğu için Ve benzeri sıvıklar mecazi bir kullanımdır. Şimdi burası muhatur görüşü gibi akıyor. Ama ilginç, yani bizim şu an kullanmadığımız bir kullanım. Nedir bu? Bir mümine şerif ismi verilirse bu mecazi yani Küfran-minyat anlamındadır. Haricilerden bir grup da bunu söylüyor. Yani bir ispirinle ederken bu Ebu anlamında şerif Demiyoruz. Müminet hemen gördüyetti, müminet hissetti, müminet hisseden da bulundu anlamında, mecazi anlamda diyoruz diyorlar. Bu görüş orası. Bir mümin istediği günah sebebiyle selkür olarak isimlendirilirse, bu isimlendirme böyle bir kertilerle bile olduğu için benzeri sebeplerle mecaziye bir kullanılır. Müminet anlamında Nitekim bir insana göz ve kulakla ulaşılan hakikate vakıf olamadığı için kör sağır demiş. E, buna şu ayet güzel bir örneklik teşviye etmektedir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse. Dolayısıyla ayet küfür ismini işte zorlama sebebiyle sadır olan fiiller bağlamında gerçek anlamda değil, lafsi anlamda kullanmıştır. Birer kişinin kalbi imanla dolu olur. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, yani baskı altında zorla iman ederse, kişi zorlama sebebiyle ondan küfür ağzından dökülebilir. Bu lafsi anlamda ona katil verilmiş olur. Zira kişinin kalbi imanla doludur. Bu yüzden kişinin bir takım arizi sebeplerle bazen katil olarak isimlendirilmesi caiz olur. Ameller sebebiyle katil olarak isimlendirilmesi de böyledir. En yani, körük dediği anlamında da kullanılması böyledir. Ama biz bunu günlük hayatta kullanmıyoruz. Yani bir meslekten kâr ediyorsun diye sipple kullanmıyoruz. Ama dilekte karşılığı var olabilir diyor. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur: Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Sonra kişinin işlik halinde yaptığı iyiliği ve karşılığını görmeyeceği, Kimi zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görülür. Genel bir ilke. Sonra biliyoruz ki kişinin kişilik halinde yaptığı iyiliği ve karşılığını görmeyeceği, buna mukabil işte bir kötülüğün cezasını iman ettikten sonra görmeyeceği bilmektedir. Burası İglis. Şimdi kişi müşrikken iyilik yapsa, onun karşılığını görmeyecek. Çünkü müşrik aynı şekilde... Kafirken kötülük iştese, sonra iman etse, önde süsülendiği için o işte bir kötülüğün cihazını görmeyeceğiz. Ama ayette kimlere kadar iyilik yaparsa karşılık, kimlere kadar kötülük yaparsa karşılık görülüyoruz. Bu ayeti bu durumda nasıl anlayacağız? Kimlere kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görürüz kişinin şıkkılık yaptığı iyiliği ve taşlarının görmeyeceği, ona mukafir kafirken işlediği kötü öncesi iman ettikten sonra görmeyeceği bilinmektedir. Çünkü Allah şöyle buyurur, kim bir kötülük yaparsa veya kendisine zulme derse, imkar edenlere takımlarından vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyler. Kimse yere kadar iyilik, kimse yere kadar kötü işlerse karşılığını görür, ama kişi iman etti. İnkâr denilerek tutumlarından vazgeçerlerse, iman ederlerse, yetmiş günahlarından bağırtılar yanı seyler. Bu iki durum, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Başka ayet. İşte ayetlerdeki duruma ilişkin yaptığın inceleme, bu çocuğunu da ilginç, bu durum üzerine yaptığın inceleme, tefektür düşünme, derin düşünme sonucu, iki şeyin de, yani iyiliğin de kötülüğün ve karşılığının verileceğine hareket etmektedir. E bu da muhtezilenin günah işleyen kafir olur anlayışına göre büyük ve küçük günah işlenmesi halinde mümkün değildir. Günah işleyen müşrik ve kafir olur diyen haricilerin anlayışında da bu mümkün değildir. Şimdi e, kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılık, zerre kadar kötülük yaparsa karşılık görecek. Muhtezilenin anlayışında tam oturmuyor. Niye? Murtadır'a diyor ki, kişi büyük günahlara istemezse, küçük günahlar otomatik olarak affedilecek diyor. Buna göre küçük günahlar karşılık bulmamış oluyor. Diğer taraftan, hariciler de tam zıstını söylüyor. Kişi küçük olsun, büyük olsun günah isterse, yükle düşer diyor. O zaman da, kimselerine kadar iyilik yaparsak karşılığını görür, ayetini karşılığı olmamış oluyor. İşte ben bu ayet üzerinde yaptığım inceleme sonucunda, ee, i̇ki şeyin yani iyiliğin de kötülüğün de karşılarına yerleşeceğini anladım, bu sonuca vardım. Oysa, muhteşelerin de, haricilerin burada hata ettiğini gördüm. Hata ne? büyük günahlar işlenmezse küçük, otomatik haklı diye düşünüyor. Haricilerde de, kişi küçük büyük fark etmez günah işlerse cezasını cehennemde görür diye düşünüyor. Ee, Yere kadar küçük ve kadar büyük arasında ayrım yapmıyor. Ben gerim düşünme sonucunda burada ikisinin hatar olduğunu anladım. Sonra Allah Teala şöyle buyurmuş. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Oysa şirkin tövbe edildiğinde bağışlanabileceği bilinmektedir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, diyor ayet. Oysa şirkin tövbe edildiğinde bağışlanacağı bilinmektedir yani çelişki gibi Allah kendisine ortaklaştırılmasını asla diyor. Oysa biliyoruz ki müşrikten daha sonra tövbe edip müşrikten olabilir. Şimdi bu örnekleri muhakibi niye veriyor? Bugün Abdullah Yük'te mi arayacağım? Evet, o ses kaydım günler. E, bu tür konularda ayetler umum ifade ediyorsa, e, uygulaması umumla e, olur. Ayetler umum ifade ederken husus has bir duruma işaret edebilir mi? Umum mudur, husus mudur? Bir tartışma öncesidir. Dolayısıyla e, bu örnekler o yüzden verilir. Şimdi Allah kendisine ortak koşturmasını asla bağışlamaz. Lafsi olarak umum ifade ediyor. Bunun uygulaması da umum mu? Yani hiçbir şekilde hiçbir müşrik inan edemez mi? Oysa biliyoruz ki müşrikler inan edemem var. Bu ayetin lafsı umum olsa da uygulaması hususi. Yani buna göre Diğer ayetlerde de aynı dönüm geçerli. Ayet, ifade ederken uygulaması umum mu? Ayet, has bir durum içiyken, uygulaması umum olabilir mi? İmanla ilgili tartışmalar umum üzerine bina ediliyor. Bundan dolayı mafiyeti buralarda ona dikkat çekiyor. Burada da aynı şey dikkat çekiyor. Kimse kadar ilginç yaparsak, karşılığını görürsün. Bu umum ifade ediyorsa, o zaman mutezile ve hariciyle hata etmiş oluyor. Burada da Allah kendisine ortak basılmasını asla bağışlamaz bu ayet laksı olarak ifade ediyorsa o zaman hiçbir müşriğün ümmül olamaması değildir. Oysa şirkin tövbe edildiğinde bağışlanacağını biliyoruz. Dolayısıyla şirki Kur'an'ın affedilmeyen günahlar kategorisine dahil eden görüş yanlıştır. Aleyicilerin yaptığı bu ayete göre şirk asla affedilmez. Umumu umum anlayıp temeli hatadır. Yine tövbe edilmeyen büyük günahların affetilmeyeceği görüşü de hatadır. Yani muhafıca ne diyordu? Büyük günah tövbe gerektirir, edilmesi affedilmez. Onların de hatadır. Tövbe edilmeyen büyük günahların affetilmeyeceği görüşü de hatadır. Çünkü övüşü yüce olan Allah kendisine bağışlamayı dilemeyi liste etmiştir. Yani ben İstersen bağışlarım diye bağışlamak kendisine nesil etmiştir. E, hikmete uygun olan da budur. E, reddedilmesi sefifliktir. Reddi Allah'tadır. Onun yetkisinin reddedilmesi sefifliktir. Allah sefiflikten ulu ve yücedir. Dolayısıyla büyük tepki, olmak hükmü iki görüş. Yani hem muhteşemliği hem harici anlaş hakkında geçerlidir. Sonra küçük günahlar sebebiyle insanları tekbir eden haricilerin, bu görüşünü peygamberlerin ve velilerin imkan edildiği şeyler, yani istedikleri zeller dediğimiz hatalar sürütmektedir. Tekfir edilmeyi gerektiren şey yani günah peygamberliği ve zeliliği düşünür. Hariciler küçük büyük arasında ayrım yapmadan hepsine bir tedbirler diye aktarıyor. Eğer böyleyse küçük günah dediğimiz şeyler peygamberlerden ve velilerden de görülmüştür. Seher ne kadar adına zerre desek de hata dediğimiz şeyler peygamberlerle ve de vardır. Ee, onlara biz teklif edemeyiz. Tekdir edemediğimiz için peygamberleri harici bir ölçünün yanlış olduğu anlaşılır. Peygamberlere ilişkin inanç niteliği böyle olan kimse peygamberleri inkar etmiş olur. Küçük günah işleyen teklif diye düşünüyorsa o zaman peygamberlere ilişkin Aynı şey söylemesi gerekir. O zaman devamlıları inkar etmiş olur. Bunlar günahı gözleriyle, gözlerinde büyütmeleri sebebiyle küfre düşmüşlerdir. Bu da ilginç bir şeydir. Haricilerin hatasına sebebi ne? Günahları gözlerinde büyütmeleri sebebiyle küfür düşmüşlerdir. Oysa küfür en büyük günahdır. Yani en büyük küfür günahdır. E, tüm günahları küfürle eşitlerine sebebiyle günahları, gözlerini büyütmeleri, hepsini küfürle eşitlemeleri sebebiyle kendileri küfürle büyütmüşlerdir. Buradaki küfür de lahzıya anlayabiliriz. Yani kendileri küfürle büyütmek yapmışlardır. İşte hüküm verirken Allah'ın sınırlarını aşan ve Allah'ın dininde aşırıya giden kimsenin hakkı budur. Burada arada hüküm verirken Allah'ın sınırını aşan Allah'ın de aşırıya giden kimsenin hakkı budur. Yok oluşunun kendine göre en ümit verecek kurtarıcı da gerçekleşmesi. Kendine en güvendiği konuda hataya düşmesi. Haricilerin kendine güvendikleri konu, konusu, orada kendi yolu hataya düşmüşler. Şimdi burası tekrarlayıp geçelim diye saygıya. Hariciler veya muhattiler kendilerine göre haklılar. ait yani okuyorlar. Hangi ayet? Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Böyle okuduktan sonra işte Allah, müşrikleri Allah bağışlamaz diye düşünüyorlar. Oysa başka ayetler yani Allah'ın rahmeti geniş olduğu veya hayata baksalar müşrikten, iman eden düşürdüğü insanlar. Onun dikkate almadıkları için sadece lafsi olarak tek ayete odaklandıkları için bu ayet sebebiyle umum lafzı, umum kabul edip hataya düşüyorlar. İşte hüküm verirken Allah'ın sınırlarını aşan, Allah'ın birinde aşkı bir ile ikkiden kimsenin hakkı budur. Yok oluşu kendine göre en ümit verici olduğu andadır. Kendine en güvendiği noktada hata eder. Bu bizim günlük yaşamda da öyle. Kişi kendine en çok güvendiği noktada en basit hata yapabilir. Muhtezilerin günahlar konusundaki düşüncesine göre Allah peygamberleri kendisine yakararak yüzlüce, tırnak korkuyla dua etmekle nitelilmiş, kendilerinden sadır olan hatalar, zerredildiğiniz hatalar sebebiyle ağlamak ve ona yakarmak, böylece dualarının kabul olunması ve istikletlerin verilmesiyle vasıplandırmıştır. Peygamberler günahları sebebiyle gitmek gereği azap edilmeyecek olsalar veya günahlar sebebiyle azap edilmekten korkmasalar, günahlar konusunda sınırları aşmış, gülüm hakkı aşmakla nitelenmiş olurlar. Şimdi buraya niye böyle geldi? Bu anlayışına göre, aktarılana göre, büyük günahtan kaçınıyorsa kişi küçük günahları otomatik siliniyor. Oysa peygamberler, büyük günaştanın içeri biliyoruz, Zerli hatalar sebebiyle bile e, gizli, açık, ümit, korkuyla dua etmişler, göz açıklamışlar. Peygamberler günahları sebebiyle hikmet gereği azap edilmeyecek olsalardı. Eğer büyük günahlar olmadığı için bunlar da otomatik silinecek diye duyselerdi. De, Muntebilerin dediği gibi. O zaman e, günahlar sebebiyle azap edilmelerden korkmamış olmaları gerekirdi. Günahlar konusunda sınırı aşmış, hattı, aşma kalitelenmiş olmaları gerekirdi. Allah affetti halde sen affetmemiş der gibi istihbarat devam, devam etmeleriyle sanki Allah'a affetmemiş bir olma düşünmüş olurlardı. Bu da muhteşemdenin küçük günahlarda bağışlanmanın ispatı, azap etme fikrimini hikmetin dışında görmek konusundaki görüşünü buna karşılık tariflilerin kişiden iman isminin giderilmesi görüşünü Nefiler. Peygamberim büyük günah işten alınıyordu. Küçük günahlar sebebiyle de ki gündüz ahtilerini, muhtezrinin büyük günahlarsa küçük günah e, siniş haricilerinde küçük fark etmez hepsini içtiğin etkili bir Görüşünü nefet Peygamberlerin bu uygulamaları. Sonra küçük günahları küfür ve şirk saymak ve cehenneminde ebedi kalmayı onların cezalar olarak görmek terk edilmiş bir görüştür. Yani küçük günahlara küçük şey saymak, Ahirette ebedi kalmanın ceza olarak görmek bu terk edilmiş bir görüştür. Çünkü bu görüş Allah'ın affedici, bağışlayıcı, merhametli olarak isimlerinin anlamsız kılar. Yani küçük günahlar ebedi cehennemi müstehak demek. Allah'ın affetme, bağışlama, mehamet gibi bu isimler, isimlerindeki isimlerini anlamsızkılar. Zira hiçbir küçük günah ve suçmenin tövbesiz affedileceğini kabul etmez. Hiçbir küçük günah ve suçmenin tövbesiz kabul edileceğini kabul etmez. Allah'ı affedici, bağışlayıcı, rütbüter olarak tanımladıktan sonra küçük günah sebebiyle Allah'ın düşmanlığını gerektirir. Kişinin görüş sebebiyle kendisinden Bağışverdi'nin ismini net ettiği ve kendisine katı kalp ve kınayici kimselerin nitredildiği nitredildiğini ettiği Allah'a düşmanlık yapmış olur. Böylece söylediğine yani küple düşüneye kendisi müstahak olur. Genel olarak harika şeyler. Çünkü Rabbin sıfatlarını değiştirilmiştir. Sonra bu kimseler peygamberlerin imtihan edildiği durumlarda yani o istedikleri hatalarla ilgili peygamberleri inkar ederler. Onların durumunu inkar ederler. Kim bir peygamberi bir vakit inkar ederse o şüphesiz terk eder. Peygamber inkar eder nasıl diyebiliyor? Şuradaki mesela eğer küçük bir şey kafir yaparsa peygamberlerde zerreleri vardır. O zaman peygamberler kafirdir sonuç çıkıyor. Ayrıca dediği. bir peygamberi inkar ederse, Yani buna karşı düşür, peygamberin inkar istedi, peygamberle kafir de şirk diye inanır kısmını da ederse şüphesiz kafir diye nitelendirilir. Sonra bu görüş cehminin yaptığı iyiliklere bir, bir hata. sebebiyle ile yeteri saymanın Rabbi yürü Aynı şekilde yaptığı iyiliklere hataları sebebiyle Geçersiz sayıyorsa yani o kişi başka iyilik de yapmış olabilir. Bir hatası sebebiyle bir küçük günaha hatası sebebiyle onu terbiye diye isimlendiriyorsa o zaman Rabbi zalim olmakla nitelendirilmiş olur. Halbuki adil olan, ulu ve yüce olan Allah'ın açığa vurduğu bir kütlerleğinde temillik, temletlikle karşılık verdiğidir. Yani iyi davranışlarda bulunanlara ihsanlar bulunur, kötü davranışlara ise geze verir. Ayrıca bu yaklaşım yani küçük günahlar sebebiyle, peygamberlerin peygamberliğine inanmayan sinselerin bu tarzı. Yani küçük günah diye küçük günahları düşürme günahlar sebebi sayarak peygamberleri de küçük günah işlediği için terkili olarak isimlendirmek anlayışı Allah'a güya peygamberliğe kimin uygun olduğunu ve kimin yerine getireceğini bilmediği için bilgisizlikle suslamak anlamına gelir. Günah işleyen kişileri cezbeden peygamberlerde hata işlediği için oluyorsa, o zaman Allah'ın peygamberliği kimseye görünüyor. peygamberin sileme imar edeceğini iman etmek istemek anlamına gelir. Sonra hatadan uzak kalabilen kimse yoktur. Yani suçmaları hata yapabiliriz. Parantez içindeki günahları da hata yapabiliriz. Sonra suçmaları hatadan uzak kalabilen kimse yoktur. Dolayısıyla bu aşırı günah ve günahkarlık anlayışı, yani hataları aşırı büyütme anlayışı, güç getirilemeyeni yükleme gerektirir. Yani şöyle yapalım, hatadan uzak parabenin kimse yoktur. Dolayısıyla küçük günahları büyük olarak göstermek, güç getirilemeyen yükü insana yüklemek anlamına gelir. Sonra. Bu anlayışı verimseyen kimse, örneğin hariciler, korku ve ümit duygusunu kaybeder. Küçük günahlar da büyükçiliyse, iki ikisi de aynı sebebiyse, o zaman korku ümit duygusunu kaybeder ve bu durum güvenin ve ümirliğini kesmeyle sonuçlanır. Bu durum güveni kaybetmek, ahiretten, cennetten ümit kesmeyle sonuçlanır. Oysa Allah bu ikisinin sakıp bu hatı, küfür olduğuna şehadet etmiştir. Yani. Allah'tan güveni günah kesmek, kesmeyi kesmemek ve küfür olarak nitelendirilebilir. Şurası önemli. Günahı gözlerinde büyütmeleri sebebiyle söz düşmüştür, hata etmişlerdir. Günahını büyütme daha ayıp anlamına gelir. aynı pislik doğrturmalar sebebiyle hata yapmışlardır. Hatadan uzak kalabilen kimse yoktur. Dolayısıyla bu tip bir hayat ligine kanacak halma geliyorsun, bu seccadeyi anlayışı imkansızla kişiye giderek anlattığı gelmiş. Sonra bu anlayışı görmeyen kimse korku ve ümit duygusunu kaybeder, güven ve ümidi kesmesiyle sonuçlanır. Oysa Allah bu ikisinin sakatlığı ve kötülüğünün aşer gitmiştir. Yani Her cihen zayıf noktası burası insanın hata edebileceğini, yanılabileceğini, kabul etmemesi, oluyor edememesi. Kim küçük günahların konumu ve sonuçlarla ilişkin tartışmamızı tamamladığımıza göre, küçük-büyük günah ayrımı yapılır mı, yapılmaz mı meselesine dair görüşü aktardığımıza göre, artık büyük günahlar konusunda söylenmemlere gelelim. Bira büyük günahlara nispetle daha aşağı günahların affedilme ihtimali daha yüksektir. Büyük günahların nispetine onların daha gerisindeki günahların, küçük günahların ahiret ihtimali daha yüksektir. Yani büyük günahların ahiret ihtimali daha düşüktür. Ayrıca bu günahların müslümlere hakkındaki görüş ayrılığının ümmet üzerinde açık bir etkisi vardır. Büyük günahlara ne müslümlerin ahiretteki durumu ne olur konusundaki bu görüş ayrılığının, Müslüman ümmet üzerinde açık bir etkisi vardır. Dolayısıyla şimdi ona getirmek daha doğruudur. Mesela büyük kına işleyenlerin durumu hakkındaki iddia. Büyük kına işleyeninin isim verilir. Ahiretteki durumu ne olur? Sebep etmesi yorumun gördüğü müdir etmesi ne olur? Meseleleri. Sonra immet işlenen işte toplum büyük günah işleyen Müslümanlar hakkında ittirak etmiştir. Bu günahların özelliği kişinin onlara şehbete yönelik düşme, kafiyet, şiddetli öfke, tarafkirlik ve tövbe eder, bağışlanırım Allah affeder, ümrülü gibi sebeplerle onları helal saymaksızın ve emredip yasaklayan hafifle almaksızın istemiş olmasıdır. Burada da önemli tislik. Şimdi günah işlemenin psikolojik, sosyolojik sebepleri. Şehrete yenip düşmek, gazet ânına denk gelmesi, şiddetle öfkelenmek, yani cinayet işlemek diye, parafkirlik sebebiyle günayetle başka şeyle kalitmek, tövbe eder, Allah beni bağışlar, ümürlüğüyle günah işlemek, iki kişiler günah işlemek, eğer onları helal sayınıyorsa ve Emre'den Allah'ın hakkı alınıyorsa ne düşünmemesi gerekir? Tartışılan konular bunlar. Bazıları büyük günah işleyenleri karakter saymış, yukarıda geçmişti. Kimi müşrik demiş, haliciler. Kimi ne mümin ne karakter demiş, umreticiler. Kimi münafık demiş, Hasan Basri. Kimi de her halükardan mümin ama işlediği sebebiyle asi, olur. Ebu Hanife taraftarları. Ama hakkında fasık ve günahkar ismini kullanmamıştır. Mühnül asık günahkar mümin demişler. Günahkar olduğunu kabul etmişler. Ama e, fasık ve günahkar ismini kullanmamıştır. Ancak bu şekilde isimlendirilmeyi gerektiren, günah işleyen kimseler e, Bu son gruba göre Allah büyük günah işleyen Müslümana Günahı kadar azap edebilir ya da kulluğundaki doğruluğu ve başka iyilikler sebebiyle affedebilir. Bu da maafi gündürüşü, devranı taraftarlarından itibaren gelen gündürüş, üstünden günah sebebiyle günah isteyen Müslümana günahı kadar azap edebilir ya da kulluğundaki doğruluğu veya başka iyilikleri sebebiyle affedebilir. Bazılar da vaid konusunda, yani günah işleyenler cehennemde karşılan görülsün ayetler var. Bu vaid konusunda, yani onunla günahı helal sayanların mı yoksa başkalarının mı kastedildiği konusunda duraksamış. Ama günahı helal sayanlarla ilgili olarak vaidi doğru görmüştür. Evet, örneğin kim bilmiyor beni kasten öldürürse ebedi cezası, ebedi kalmak göre cehennemdir. Bu ki cezası, ebedi kalmak göre cehennemdir. Bu konuda onunla günahı helal sayanlarınla, bu ayetle ebedi cehennemde kalmakla günahı helal sayanlarınla yoksa başkalarının mı kastetildiği konusunda duraksamış, ama günahın helal sayanlarla ilgili olarak ilgili yorumu görmüştür. Şimdi, bu da biraz önce geçtiği gibi e, umum umumla ifade eder, ve şiştine ifade eder. Kimdir mümini kastenemle değilse cüzrası ebedi cehennemdir, hemşe mümin öldü ve kafir ebedi cehennemdir mi değil mi konusunda günahın helal sayanları bu taksıma göre yoksa e, başkalarından mı kastedildiği konusunda tevakkuf edememiş duraksayanlar olmuş. Ama günahı helal sayanlarla ilgili olarak vaidi dolamı görmüşlerdir. Kim günahı helal sayarak istiyorsa o vayide hak eder. Bunu açıkça söylemişler. Ama diğerler konusunda duraksama da olmuştur. Sikrettiğim grupların küçük günahlar ile büyük günahlar arasında küçük günahlarda affedilme imkanı ve iman isminin devam etmesi yönünden ayrım yapması vaidin büyük günahlara haset bilmesinek dereceli Evet, küçük günahların Allah'ın affetme ihtimali. E, yaptığı iyilik sebebi bir affetme durumu. Küçük büyük günahların ayrım yapmışlar. Ve vaidi ebedi cehennemde tam cehennemde affetmez. hakkındaki ayetleri büyük günahlarla ilgili konulara haset etmişlerdir. Öte yandan kızsız, şehvet benzerlerinin bir gruba göre şirk isminin, diğer bir gruba göre de küfür isminin nisket edilmesini gerektirmiştir. E, küfür ve şirk cezasının zikredilmesi, yani küfür ve bir cezasının enerjiyi dehenden olması, şirk ve bir yugasının dehenden olması, bundan zikredilmesi. Bir gruba göre küfür isminin nisket edilmesini, diğerlerine göre de işte, şirk, şirk isminin nisket edilmesini gerektirmiştir. örneğin Müşrik demişler. Ee, diğer bir kurularda kafir ismini vermiş. Bunu Allah Teala'nın şu sözü desteklemektedir. Kafirler topluluğundan başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Şimdi şu ayeti Özebik de kullanıyor. Kafirler topluluğundan başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Niye bunu kullanıyor? Yukarıda Hariciler yaptıkları şeylerle Allah'ın güveninden, ümidinden tamamen e, uzaklaştılar, satıklığa düştüler diye haricileri e, ithal etmişti. Gene onlara işaret ederek, kafirler topluluğundan başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. İşte hariciler kesiyorlar anlamında kullanıyor. Rabbinin rahmetinden, satıklardan başkası ümit kesmez derken de kına haricinde için bun kullanılır. Ayrıca büyük kına sahibi kimse Allah'ın indirdiğinden başkası ile hikmetmiş, onunla hikmetmeyi terk etmiştir. Büyük kına sahibi kimse Allah'ın indirdiğinden başkası ile hikmetmiş, onunla Allah'ın indirdiği ile hikmetmeyi terk etmiştir. Allah Teala ise Allah'ın indirdiği ile bütünle hikmetmeyen ta edilen terk, terk kendilerde duymuştur. Şimdi bu ayetlerde Selefiler tarafından kullanılan ayetler ne anlamabilir? Allah'ın ümürlüğü ile hikmetmeni Bu ayet lafsi olarak olduğu gibi ümmü ile isade bir anlamı varlığı gibi yok mu? Ayrı bir tartışma konusunda. Şunu soruyabiliriz. Bu ayetlerin anlaşılmasıyla ilgili umum başlık konusu temel mesele. Bizim daha çalıştığı konu. Sonra Allah büyük günah işleyen kimseler kafirde isimlendiği bir kısım günahkarlık ve gülüm gibi isimlerle isimlendirilmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman görüyoruz da, büyük tınaşların işleriyle ilgili, fıst ismi kullanılmış, ası ismi kullanılmış, gülüm etmek nitelendirilmişler, bunlar kullanılmış. E, bu isimler, şerfeler için kullanıyor. kullanılıyor. Bu yüzden, küfür, büyük tınaş işlemler için de gerekli olmuştur ekliyor düşünmüşler. Yani ayetlere bakıldığı zaman yani kafirlere fısk ismi verilmiş, künahter ismi kafirler için kullanılmış, zülüm kafirler ise verilmiş. Ama başka ayetlerde de büyük günahlar işlemlerle ilgili fısk, basık ismi, asli ismi, mücrim ismi, yani zâli ismi kullanılmış. Ayetlerdeki bir kullanım sebebiyle küfür, büyük günahlar işlemler için de Gerekli olmuştur. Ayetten öyle Ayrıca Allah, dünya ve ahiretteki işlerine dair haklarında takdiri ilahi kaleminin cari olduğu insanlara gruplara ayırmıştır. Şöyle buyurmuştur. Sizi yaratan odur. Kiminiz kafir, kiminiz mümindir. İnsanlardan bir kısmının mümin bir kismi kafirdir. Güleyen iman etsin, güleyen Allah kimi doğru yolak iletmek isterse Allah dileğini sapıtır. Mümin olan fâsıf olan birbirindir. Eşit normaldir. Bu ayetlerde insanlar arasında müminlerin çarpılarının olduğu sayılmıştır. Sonra Allah Teala fâsıf olarak isimlenen kimselerin çarpı olduğunu belirtmiştir. yapmıştır. Bir ayette de göre geçer. Fâsıflar, çarpıların çarpıları dışı. Fâsıf olanı çarpı Allah açıklamıştır. Allah insanların ahiretteki durumu hakkında şöyle demiştir: Bazı yüzlerinde en beyaz olduğu gün, kitabı kitabın sağından verilirse, böylece Allah bütün insanlar iki kısma ayrılmıştır. Dolayısıyla gerçekte içinde bir kısım yoktur. Ayetlere göre. Yanlı ünündür, yet ya kafirmiş. İçinde bir kısım yoktur. Münafık kafirin içinde, müşrik kafirin içinde. Dolayısıyla sonuçta yanlı ünündür, yet ya Ayetlere göre. Ayrıca Allah ateşi kafirler için açıkladığını ifade etmiştir. ateş kafirler içindir. Beyan etmiştir. Büyük tına işleyen için vayet right sahip olduğuna göre onun kafir sayılması gerekli hale gelmiştir. Bu ayetlere göre bakıldığına, Büyük tına işleyen kişi için vayet right sahip olduğu ayetlerde onun kafir sayılması gerekli hale gelir bu ayetlerin akışına göre. Şimdi bu ayetleri nasıl anladığınız önemli. Buradaki akış gibi anlarsanız e, haricilerin anladığı gibi anlaşılması olur. Ama bunlar da yok sayamazsınız. Bu şekilde de ayetler var. O zaman bunlar nasıl anlaşılacak konusu özel bir konu. Sonra Allah Teala rahmetinden ancak kafirler topluluğunun ümürlüğünü kesediğini bildirmiştir. İşte böyle ayetler de var. Ancak kafirler ümürlüğünü keser. Bu kimselerin görüşüne göre Haklarlılar küfür ismi gerekmeyen kimseler hakkında ümit kesme gerekli olmuştur. Allah'a rahmetimle ancak kafirler ümit keser. Bu kimselerin görüşüne göre eğer onları anlayış kabul edecek, eğer şu Künan'ın içliğini takip diye düşünsek, Haklarlılar küfür ismi gerekmeyen kimseler hakkında ümit kesmek gerekir. Şu Künan içliğinde ümit gerekir. Bu olarak o zaman, ümit kestiği için de kafir olması gerekir. İsimlerin sahiplerine ne faydası ne de zarar vardır. Zarar ve faydalar isimlerin sahibi olan varlıktadır. Evet. Kullanılan isimlerin sahiplerine faydası da zararda da yoktur. E, mesele isim meselesi değildir. Asıl zarar ve fayda isimlerin sahibi olan varlıklardadır. Onun hakikaten nedir? Bir kimse için ateşte ebedi kalmak gerekli olmuşsa İsmin bir faydası anlamı kalmamıştır. İster mümin olsun, ister kafir olsun, fark etmez evvelik kalmak gerekli olmuşsa artık faydası kalmaz. Ancak küfür cezasına çarptırılan kimseye kafir denilmesi de engellenemez. Yani kişi küfür varsa artık cezasına çarptırılması için kafir denilmesi için hiçbir engelle orta kalmaz. Şimdi buraya kadar gelen ayetler şunlar. Vâid ayetleri, yani Tünaşleyenlerle ilgili cehennemle atılma ayetleri, tümle ilgili ayetler de var. Bir dakika Devam edelim. Yani Kuran'daki ayetler anlaşılırken, bir tutarlılık içinde anlaşılmazsa, anlaşılırken e, Peygamberimizin uygulamasına, Müslümanlar gene kabulüne dikkat edilmezse, ayetlerden günah işleyen ki aferin diye sonuçta çıkartabilirsiniz. Günah işleyen aferin diye sonuçta çıkartabilirsiniz. O noktada isminin bir anlamı kalmıyor. Hakikatine bakmak gerekiyor. Onlar e, vaide'nin katması yani büyük günah işleyenlerin ahirette azap görmemesi halinde Allah yalancı konumuna düşeceğinden vaidi yani ahiret azabını gerekli görmüşlerdir. Yani muhteziler, hariciler Allah cümbir müminin kasten öldürmediği vasi ebedi ecek gelmemiş diye vaat, ediyor, ediyor. Bir kişi kasten birini öldürdüğü Ebedi cehennemde kalması gerekir. Kalmazsa o zaman Allah'ın bu sözü aşağıya yalan anlamına gelir. Böyle olamayacağı için bu, bu söz gerçekleşir. O kişi e, cinayet sevimleri ebedi cehennemde kalır diye düşünmüşler. Bütün bu söylediklerim, büyük günah işleyenleri kafir olarak isimlendirmeme tutumlarında, isimlendirme tutumlarında muhattı zileyi bütün bu söylediklerim büyük günah işleyenleri kafir olarak isimlendirilmeme tutumlarında muhtedileceği bağlayıcıdır. Şimdi şu cümle de önemli. Ne kastediyor burada? Yukarıda okuduğumuz ayetlerden anlıyoruz ki, yani şurası. Kur'an-ı Kerim'de kafirler için fasık, asil, mücrin, zalim bir isimler kullanmış. Aynı şekilde e, günah işleyen kişilere de e, Fasık, Ünsin, Zalim gibi isimler kullanılmış. Buradan bu ayetlerden anlıyoruz ki Onlara isim vermemiz gerekiyor. E, dolayısıyla Muhtecilerin isim vermeyi işte e, günah işleyen imandan çıkar, küfre girmez, arada kalır diye ara bir konum belirlemek çabası da hatalıdır diye bunları saydı iki, iki e, konum var. Ya mü'mindir ya kafirdir. Ara bir konum yoktur. Diye bunlar ee, yoksa şuradaki ayetlerin sayılma gerekçesi e, günah işleyen kafirdir anlamına çıksın diye bunlar saymadı. Bu ayetler var. Bunlar görmeden gelemeyiz. E, bu ayetlerin olması da şunu anlatır. Ya mü'min ve kafir. İki, iki, iki kısım, iki sonuç vardır. Dolayısıyla bu söyledikleri buraya kadar okuduğumuz kısımlar büyük günah işleyenleri kafir olarak isimlendirmeyen yani fasıktır, imandan çıktı, küfre girmedi, fasıktır diye isimlendirme tutumunu benimseyen mutezileye bir eleştiridir. Onları bağlılar onlar yani hatalarını fark etmeleri, o günahçı renkçiye isim vermeleri gerekir. İmandan çıktı, küfre girmedi, arada demeleri doğru değildir. Diyer. Bunu söylüyoruz. Bu söylediklerim, büyük günah işleyenlere kâfir olarak isimlenme tutumlarında muhtezile bağlar. Muhtezile mukayyede kâr etmesi gerekiyor. İsim vermesi gerekiyor. Yani muhtemel kâfir. İslam fırkalarının görüşlerinden ikisi yani büyük günah işleyen kâfir demeyen muhtezile ve küçük günah işleyenlere kâfir sayan hariciler günah işleyen kimselerin nispet edilecek isimler konusunda mümin mi? kafir mi, müşrik mi? Bu konuda mutezile ile hariciler ve abesle etmişler. Ya da yaratılış gereği, imanın insanların kalbindeki değerinin büyüklüğünü ve Allah'ın akıllarda İslamı atlet yüceliği boşa çıkarmışlardır. Tekrar edelim, Büyük günah işleyene e, e, menzileyebilir e isim vermeyen mutezile ile küçük günah işleyen haricine, kafir diyen hariciler bu verme konusunda ya abeste iştifar etmişler ya da yaratılış gereği imanın insanların kalbindeki değerinin büyüklüğünü, imanın değerinin büyüklüğünü anlamamışlar. İyi, küçük bir dolayı hemen kafir olduğunu demişler veya küçük bir hatadan dolayı sen ettin uzaklaştım demişler. Nima'nın değerini anlayamamışlar ve akıl, Allah'ın akıllarda İslam'a affettiği yüceliğe boşa çıkartmışlardır. Bu ne demek? Allah'ın akıllarda İslam'a affettiği yücelik. Ee, İslam'la tüm akıllarda Allah'ın e, yüce olması, affetçi olması, rahmeti, merhameti yerleşmişmiştir. İslam'la e, hemen kâhıl diyerek, müşkül diyerek Allah'ın İslam'la akıllara yerleştirdiği o yüce anlamı, İslam'ın o anlamını boşa çıkartmışlardır. İslam'ın içini boşaltmışlardır. Tespitler nasıl? Çok ilginç değil mi? Yani günümüz için aynı şey. Günümüzde de el yaptığı şeyler, işin yaptığı şeyler, İslam'ın yani o yüce anlamının içini boşaltan şeyler. Böylece iki İslam fırkasından biri, yani hariciler. E, İmanın her iyiliği yapısını kılmış, küçük büyük her şey, küçük büyük yapılan her amel imandır diye her iyiliğin amelini amel İslam kılmış. Böylece İslam'ın değişmesi korkusunu ortadan kaldırmış ama değerinin yüceliğini de yok etmiştir. Hariciler bir açıdan iyi bir açıdan kötülük yapmışlar Kü küçük büyük her amel İslam'dandır diyerek ameli yüceltmişler ama değerini de yok etmişler. Hemen küçük kina sebebiyle kağıtını düşük diyerek de değerini yok etmişler. Zira iyilik adı verilebilecek her şeyi onun ismine ortak etmişlerdir. Yani küçük büyük bir ayrım yapmazsanız o zaman en basit şey de iyilik olur. O da İslam olur. E, büyük bir hata ile küçük bir eşit kabul edin. Cezasını eşit görmek. İslam'ın değerini yok etmektir. Bu tavırda Haşfiye ve Muhtezile ortaktır. Yani ameller küçük bir her ameli aynı görmek noktasında Haşfiye denilen hadisçiler kastediyorlar. Hadis ehli ve Muhtezile de ortaktır. Çünkü onlar da e, tüm amelleri imana dahil etmişlerdir. E, i̇man, tasdik, ikrar, amel ve muhtezile İman tasdiktir, bir amel diyen haşfiyye, iman tasdiktir, ameldir, itirabir diyen hariciler hepsi tüm ameller, imanlar ve diyen bu noktada ortak olmuşlardır. Bu tavırda haşfiyye, el-i halis, mutezile ortaktır. Buna karşılık mutezile, büyüklüğüne işleyenlere küçük küfür adını verilmesine engel olmada yalnız kalmıştır. Yani şurada da bir çelişti yaşıyoruz Mortezi'le, ile hergilerle ortak tavır sergileri, tüm iyiliksel İslam ün ünmandandır diyor. Ama büyük günah işleyenlere işledikleri zaman kafir adına vermeyenin onlardan ayrı kalmıştır. Haşfiye onlara bu konuda katılmamıştır. Haşfiye de e, bütün konusunda katılmamış. Büyük günah işleyen kişiye evlâdis kafir demiyor mümindir günahkar da diyor. Bu noktada da etlercis onlara katılmazmıştır. Burada ne amel? Tanım aynı. İman tasdik, ikrar ameldir tanımı. Haricilerin tanımı, eldersin tanımı, moderilerince aynı. İman tasdikdir, ikrar, ameldir mümindir. Ama büyük günah işlerse ne olur? Soru sorulduğu zaman hariciler reddeder diyor. Mutezile basık elini ödüle diyor. Haşmiyye etlercis günahkâr mümin diyor. Tanımlar aynı, sonuçlar farklı. Bununla beraber Muhtazile, Kırt'ın gerektirdiği bütün cezalara büyük günah isteyenlerin de çarptılacağını kabul eder. Muhtazile, Kırt'ın gerektirdiği bütün cezalara yani kafir hangi cezayı hak ediyorsa büyük günah isteyenlerin de çarptılacağını kabul eder. Niye böyle söylüyoruz? Muhtazile'ye göre kişi Tövbe etmezse ebedi de kalır. Kafir olan kişi de ebedi de kalır. onların ikisini eşitlemiş oluyor. Muhtezilerin büyük günah işleyenleri olarak isimlendirmekten kaçınması neticesinde elinde kalan tek şey küfür hakkındaki vahidin büyüklüğü sebebiyle küfür adından korkmalarıdır. Burada da güzel tezgirdik. Muhtecilerin büyüklüğü işlemleri kafir olarak isimlendirmekten kaçınması neticesinde, elinde kalan tek şey, büyüklüğü işlemek kafir edemiyor, elinde kalan tek şey, küfür hakkındaki vaidin büyüklüğü sebebiyle küfür adından korkmalardır. Diğer türlü isimlendirme umulan bir yarar ve sakından bir zarara yönelik olmazsa, kötü veya iyi olursa onunla isimlenenleri ifşa eder. Eğer iyi olmasıyla, iyilik kötü olmasıyla kötülük gerekmezse. Böylece şirk ve küfür isimlendirmesi, haricilerin yaptığı şirk veya küfür isimlendirmesi, yukarıda açıklanan kategoriye yani büyük dünanlık kategorisine dahil olur. Kendileri de böyle yaparak büyük dünanlık işlemiş olurlar. Çünkü Allah'tan ümit kesme hatasını işlemiş olurlar. Büyük günah işleyene münafık adına nispet eden kimseye gelince, dikkat edin burada kimse diyor, Hasan Basri'nin görüş. Büyük günah işleyene münafık adına nispet eden kimseye Hasan Basri'nin görüşüne gelince, bunun sebebi, diliyle ettiği imanın ve imanın sınırlarına uyacağına, Allah'ın sınırlarını koruyacağına dair verdiği sözün fiilleriyle ortaya çıkan durumlar çelişmesidir. Hangi anlamda münafık demiş? Kalbinde küfür var. Görünüşte Müslüman görünüyor. Yani şafir anlamında münafık dememiş Hasan Masih. Münafık derken diliyle Allah'ın emirlerine uyacağım dediği halde fiiliyle uyamadığı için bir çelişki var. Bu e, çelişkiden dolayı ona münafık denmiştir. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a iman edenleri de belirleyecektir. Münafıklar da belirleyecektir. Eliflamliyim, insanlar kendi başlarına bırakılacaklar mı sandılar? Bu ayet, inandık derken, dillerin doğru mu, yalan mı söyleyelim, edilmek edilmekle ortaya çıkacağını duyulur. Yani yerdeki sözü sözüyle, yerdeki inandık sözünün aynı olması gerekir. Deli ise münafık alır. Benzer şekilde, Hazreti Peygamber'den şöyle dediği rivayetle demiştir, üç şey vardır ki, kimde bulunursa o münafıktır. Konuştuğu yalan söylemek, söz verdiğin ve içelemek, güvendiğin zaman inanat etmektir. Buradaki münafık da e, cehennemde ebedi kalacak, kafir anlamındaki münafık değil, e, sözüyle Müslümanın dürüstlüğü dediği halde filmleriyle Müslüman gibi davranamayan anlamında münafık e, Bu görüşü savunan kimseye göre, yani Hasan Masih'e göre bu üç özelliğin hepsi büyük tınav içine ikincisinden sadır olmuştur. Bu yüzden büyük tınav içine münafık değil, yani iyiliğiyle Allah'a sabit olamayan anlamında. Yoksa e, cehennemde kalacak kafir anlamında münafık anlamında kullanılmıştır. Muhtezile isim konusunda, yani kafir mi diyelim, müşk mü diyelim, fasık mı diyelim meselesinde, büyük günah işleyenin çiftli isimlerle isimlendirilmesini, imanın ise o isimlerle isimlendirilmeyen temiz isimlerden olmasını delil getirir. Muhtezile yaptıkları şeyler sebebiyle, Kötü isim vermek gerekir. Ama iman var. İmandan dolayı da güzel isim kullanmak gerekir. diye düşündükler için orta bir yol bulmuşlar. Yani fasık. Ayrıca vaat iman ismiyle gelmiştir. Bir amel işleyenlere kendine vardır diye Allah'ın vaadi iman ismiyle gelmiştir. Ve vaat özel ornağı kabul etmez. Sonra bütün günah işleyen hakkında vaid gelmiştir. Günah işleyenler karşlarını diye da ilgilermiştir. Dolayısıyla kişinin mümin olup da imanla isimlendiği, kafir olarak isimlendirmeyi gerektirmeyen şeyde ise kafir olduğu düşüncesi geçersizdir. Kişiye mümin olup da imanla isimlendiği, kafir olarak isimlendirmeyi gerektirmeyen şeyle ise kafir olduğu düşüncesi geçersizdir. Kişi iman sebebiyle iman isimine var, sebebiyle kafir ismini almaz. inanç sebebiyle e, mü'min veya kâfi ismin alır. Bu yüzden böyle birinin yani mü'min ismiyle isimlendirilmeyen ama kâfi olarak isimlendirilmeyi gerektiren günahı da işlemeyen kimsenin bir adı olduğu hususunda icma edilmiştir. Fasıktır. Günah veya zalimdir. Şimdi burada ne anlatıyor? Özetle iman, mü'min veya müşrik isimlendirmesi inançla ilgili isimlendirmelerdir. Oysa biz Büyük günah İstersene Olur diye konuşuyoruz, fiille ile ilgili isimlendirme. Fiille ile ilgili isimlendirilmeler nelerdir? Asık denebilir, günahkar denebilir, mücrim denebilir, zarim denebilir. Bunlar fiil ile ilgili isimlendirmelerdir. Sonra Mutezile'ye göre, va'i ile ilgili olarak iki mesele vardır. Allah'ın va'i tehlikeli vardır, bununla ilgili iki mesele vardır. Bir, ve iyi de ilişkin haberlerin genelliği. Yani kim bir günah öldürürse ebedi cehennemde kalacaktır diye ayet var. Bu umum. Ayetler umum ifade ediyor. Lafsi olarak. İkincisi yasakladığınız büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz. diye ayet var. Bu da lafsi anlamda bakıyoruz. Umum ifade ediyor. Şimdi o zaman ne olacak? Bir yerde bir ''Çin yedm-i minikasiden öldürürse ebedi cehennemdir'' diye bir lafzen, ayet var. Diğer tarafta da ''Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız küçükleri öderiz.'' diye umun ifade eden bir ayet var. Bu durumda hangisi asıl olacak? Bu ayet bağışlanmayan ve bağışlanan günahları açıklamaktadır. Bağışlanmayan ve bağışlanan günahları açıklamaktadır. Bağışlanan günah büyükken kaçınırsanız küçük bağışlanır. Ayrıca ebedi azap, kötülükten alıkoyma yönünden daha etkili ve cezalandırma itibariyle daha şiddetlidir. E, ebedi azapta kalırsınız. İşte, kim bir mümini kasten öldürürse ebedi cehennemde kalır diye bu tehdit engelleme, alıkoyma, caydırma açısından daha şiddetlidir. Dolayısıyla vaid isimlendirmeden daha gerçektir. Çünkü vaid gerektiğinde cehenneme girmede gerekli olur ve cehenneme girmede girmeyenlerin oradan çıkışından söz edilmemiştir. E, Kim bir müminin kasten öldürülürse ebedi cehennem diye tehdit var. Bu caydırıcı tehdit. Cehenneme girme de gerekli olur bu durumda. Cehenneme girenlerin oradan çıkışından söz edilmemiştir bu ayette. Dolayısıyla e, tövbe etmeden öldürürse ebedi cehennemde kalır. Bu fısım muhattı görüşünü görüşünün O yüzden T.A. yazdım tasvir ki Allah ona rahmet eylesin, söylemiştir. Buna yorumu bu. iki şey dikkat edeceğiz. Bir, bu ayetler Allah sen umunu ifade eden ayetler uygulamada umunu ifade eder, kudusunu ifade eder. Ee, büyük günahlardan kaçınırsanız küçükleri aflederiniz ayeti nasıl anlaşılacak? İnseresi. Şöyle diyelim. Yardım ancak Allah'tan istenir. Yani konu çekmefinde Yardım isteyelim Allah'tan başlayalım. Allah yardım etsin bizlere diye giriş yapıyor. Konu zor. Onlar yani muhteşemizler ve hariciler kendi aralarında ikna etmelerine rağmen vahiyedin müminlere kapsamadığı, bilakis vahiyedin sahibine, yeğenine imandan çıkıp. Karam ve ondan iman ismini düşürenin her günah hakkında geçerli olduğu konusunda icma etmişlerdir. Görüş dine varmışlardır. Vaid'in sahibini, işleyenini, imanları çıkaran ve ondan iman ismini düşünen her günah hakkında geçerli olduğu konusunda icma etmişlerdir. Örneğin binayetli değilim. Binayetmesi sebebi bir imandan çıktığı konusunda ittifak etmişler. İmandan çıkar demiş gibi arada alır. Hariciler imandan çıkar küfre girer demişler. İmandan çıkma konusunda ittifak etmişler. İman ismini düşürdüğü konusunda da ittifak etmişler. Muhtedile imandan çıkar diyor, fasis ismini veriyor. Hariciler imandan çıkar iman ismini kaldırıyor, küfre girer diyor, kafir ismini veriyor. İmandan çıkma ve küfür ismini iman ismini kaybetme şey konusunda. Haricilerle, Muhtedilere ittifak etmişler. İş birliği içindeler. E, Mürciye, Ebu Hanife ve taraftarlara bu konuda onlara yani ve haricilere sahibini imandan çıkaran günahla ilgili olarak vaibin gerekli olduğu konusunda muhakkak eder. Yani imandan çıkaran bir günahsa örneğin küfür veya şirk o günah için evet e, ebedi cehennemde kalma gerektirilir. Bunu bu Hanife ve talebeler de kabul ediyor. Kır ve şirk gibi günah işlemişse bu günah imandan çıkarır. O kişiyi cehennemde ebedi kalmaya sebep olur. İyi kabul etmişler. Sonra e, Mürciye, Ebu Hanife ve taraftarları günahın cezasına inanmakla beraber evet her işten şey değil. günah olur, bunun cezası vardır diye İnanmakla beraber günah işleyen müminler için işledikleri günah sebebiyle ayrıca azaba uğramalarına korkarlar. Muhtezile ise onlar için korkmaz. Niye muhtezile için korkmaz dedi arkadaşlar sizce. Ve bu ve taraftarları müminler günah işlediği zaman azaba uğramaktan korkarlar. Muhtezile ise korkmaz dedi. Ebu Ahire tarafları küçük günah, büyük günah bu adlaba sebep olur. Büyük günah istemezse küçük otomatik asrı diye bir şey söylemiyor. Dolayısıyla küçük küçük günaha sebebiyle de cezaya maruz kalabilir. Oysa muhteli de büyük günahdan kaçınmıyorsa küçük günah otomatik silinir. Dedikler için küçük günahlardan korkmazlar. Önceye Ebu Hanifel öğrencileri rivayetlerin yani azaba dair ayet ve genel umum olmasını delil getirir? Yani Kur'an-ı iman eden salih amel işleyenler cennete gidecektir bir ayetler e, günah dediğimiz zaman ceza ve diye ayetlerde umum bu ayetlerin umum ifade etmesini dile getirirler. Böylece bütün fırkaların görüşlerine ilişkin bu açıklamalar sonrasında şu sahip olmuştur. Oraya kadar anlatılanlardan sonra şu sahip olmuştur. Ebu Hanife ve öğrencileri yani Günahların bilinir sonuçları hakkındaki hükmü Allah'a havale eden ve ahireti erteliyen yani fırka onların yani günahkarlar hakkındaki ayet ve hadislerin genelliğini iddia edenlerden daha şiddetli şekilde onları yani ilgili ayet ve hadisleri genel manada kullanırlar. Ebu taraftarları, taraflarları e, kimselerle kadar iyi kişilerle karşılığını görür, kimselerle kadar kötülük kişilerle karşılığını görür diye ayetleri genel anlayarak Küçük günah işleyenler bile ceza göredilmiş diye daha isabetli anlamışlardır. Çünkü onlar, e, muteziler ve hariciler son tahriyede ve iki insan topluluğundan birine münasını kılmışlardır ki onlar mümin olmayanlardır. Neticede mutezile ve hariciler günaha sadece mümin olmayanlara hası Oysa Ebu Hadid öğrencileri küçük günahlar sebebiyle müminler de cehennemde cezası karşılığını görür. Diyerek daha genel anlamışlardır. Muğtazilev harici de son tahrifde iki insan topluluğundan sadece çerfilere azal Niye son tahrifde diyor? Çünkü mutezileye göre kişi ölürken tövbe etmediyse öldükten sonra artık ona mümin denemiyor. Çerfil ismini hak ediyor. Artık tövbe etme imkanı kalmadığı için. Harici de zaten büyüklülaştırdığı zaman direkt çerfil ismini veriyor. Neticede ikisi de birisi öldükten sonra kafir ismini verilmiş oluyor. Diğeri yaşarken kafir ismini verilmiş oluyor. Ebedi cehennemde kalmayı veya cehennem azabını kafire haskınmış oluyor. Oysa Ebu Hanife ve öğrencileri de istedikleri günahlar nispetinde ceza görebilir, affetilebilir diyerek müminlerin de cehennemde ceza görmesini genel kabul etmiş. Dolayısıyla ayetleri um anlama noktasında onlar daha isabetli olmuşlar. Diyor Ebu Hanife. Ee, Kurandan deliller. Şimdi buraya kadar anlatılanlarla ilgili genel bir tespit yaptı. Şimdi Kurandan deliller. iki, iman ehlinin gelen anlayışı, yani Müslümanların genel kabulü. Kurandan delilleri mütevâtir haber kapsamında, evet. İman ehlinin genel anlayışı, yani Müslüman toplumun nesilden nesil aktardığı genel kabul, bu da mütevatif haber. Ve dinsel kullanım, dildeki anlam, bu da mütevatir haber. Bunlarla imanın tasdik, doğrulama olduğu sabit olmuştur. Kur'an'dan devrilmiş, Müslümanların genel kabulü ve Arap dilindeki kullanım, bu üçü bir araya geldiği zaman, imanın tasdik olduğu sabit olmuştur. Niye bu şekilde direkt giriş yaptı? Yukarıda, şurada bir tanımlama yapmıştım. Haşviye, bir geçen yer neresiydi? Şurası. Şurada ne dedi? Hariciler, Mu'tezile haşviye, Hariciler, Mu'tezile Ehlâdis. Bunların hepsi iman tanımında İman, tasdiktir, ikrardır, ameldir diyelim hepsi tüm amelileri imana dahil ederek imanı böyle anladılar. Ama e, işleyene, ne isim verecekleri konusunda iktiraf edemediler. Kendiler arasında düştüler dedi. Bunların tanımı standart. İman, tasdiktir, ikrardır, ameldir. Şimdi cevap vereceği için iman tanımıyla giriş yapıyor. Onlara göre iman, tasdiktir, ikrardır, ameldir. Oysa Kur'an'daki delillere baktığımızda, iman ehlinin, ihmal toplumun genel kabulünü baktığımızda, Arap dilindeki genel kullanımı dikkate aldığımızda, iman tasdiktir. Biz tasdik sayesinde iman ederiz. Helal-Harak konusunda Kur'an hükümleri tasdikle verir. İbadetler onunla yapılır. Cemaatlere onunla katılırız. Zikir ve hayır meclislerinde onunla toplanmayız. Ve bunları yaparken tasdik sayesinde insanlar tarafından dışlanmayız. Tasdikle müminlerin hakkını kabul ederiz. İlginç, yani yöntemsel açıdan toplumsal durumu hep e, öne çıkartıyor Lütfen tekrar toplumsal durumu hatırlığına göre. Sadece... Kur'an'daki ayetler değil. Sadece Müslümanlığa ilgili anlayışı Arap gibi değil. Şuradakiler bir örnekler ve ilginç. Tasdik sayesinde iman ederiz. el haram konusunda Kur'an hükümlerini tasdikleyebiliriz İbadetleri tasdikler yaparız. Cemaate tasdik ederek katılırız. Zikir ve hayır meclislerinde onunla toplanırız. Zikir meclislerinde, hayır meclislerinde tasdik toplanırız. Ne kastediyor? Kişi iman ettirildiği zaman hemen fikir meclisini, hayır meclisini, cemaate, ibadeti hemen kabul edilir. Bunları yaparken tasdik sayesinde insanlar tarafından dışlanmayız. Tasdikle müminlerin hakkını kabul ederiz. Çok müsağılgın ama böyle. Kendisiyle hitabın gerçekleştiği her şey de böyledir. Hiçbir mutezini, harici veya haşfi İçlerinde büyük günah olduğunu bildikleri ve bilmedikleri günah ve kötülükleri işleyen kimseler olmakla beraber, yani hitabın getirdiği hükümlerin dışında olmayı kabul etmez. Yani mutezile mensubu olsun, harici olsun, haşfi olsun. Bunlar günlük hayatı duygularken büyük günah istemiştir, istememiştir. Onu bilemeden toplum hayatını bu şekilde sürdürür. Şu halde, İmanın ondan uzaklaşmadığı ve iman isminin onun için var olduğu sabit olmuştur. Bu açıklamalarla ki bu açıklamaları reddedenin yünahçılık sebebiyle hakikaten interaktif bilinir, haricilerin ve muhattazların iddialarının yani Yunan işleyenin küfürlikse ve isaylama yaklaşımına olduğu sabit olur. Yani toplumda, İslam toplumunda yünah işleyen için yaklaşmış diye isimler demişler ki, siz böyle yaparsanız, bu sadece ilaççılık sebebiyle yapmış olursunuz. Hatta muhteciyle, harici, haricilerin içinde bile küçük büyük günahçı diyenler şey vardır. Onlarda bile siz işte, cemaati, derniğe, meclise alırken bu ayrımı yapmazsınız. Dolayısıyla ilaççılık sebebiyle hikaye edersiniz. Yoksa haricilerin, muhtecilerin iddialarına geçersiz olduğu sabit olur. Toplumsal hayat açısından böyle. Bundan sonraki başta kaç var? Bir daha 11 sayfa hocam. 6 sayfa ee, mı? 11. Eee bırakalım okuyalım. Mı? Siz bilirsiniz hocam. Siz bilirsiniz evet. hocam. Yorulduysanız kalsın hocam. 160 tane kaldı. Baştaya kadar gelelim isterseniz. Sizi alın biraz. Yine Allah Teala şu ayet ile günah işleyen müminin kendi hükmündeki vaitle karşılaşacağını bildirmekle beraber onun hakkında iman ismini kullanmayı sürdürmüştür. Evet burada ilgeç vaitle cehennem atmakla tehdit ettiği ayette bile Allah iman ismini, mümin ismini kullanmayı sürdürmüştür. Ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Şimdi şuna dikkat edelim. Ey iman edenler demek İnançla ilgili, kalple ilgili bir isimlendirme yapmayacağınız şeyler söylemekte de, fiille de ilgili bir isimlendirme. Yukarıda ne demişti? İnançla ilgili isimlendirme, inançtan kaynaklanır. Fiille de ilgili isimlendirme, fiilden kaynaklanır. E ee, iman edenler değil, inançla kabul ediyor ama yapmayacağınız şey niye söylüyorsun diye amel açısından eleştiriyor. Böylece Allah bu kişiye iman ismiyle beraber indindeki öfkeyi gerekli kılmış. Umun var günah işlenmeden söylenmesi imkansız. Niçin söylüyorsunuz? Azarlama ifadesi de bile geçilmiştir. Yani demek ki amende bir haklı sıkıntı var yapmadığı şeyi söylüyor. Niçin söylüyorsunuz diye azarlama ifadesi kullandı. Demek ki yapmamış. Oysa imanesini kullanmayı devam ediyor imar edenler. Burada öfke söz konusu günahın hikmet gereği bağışlanması nasıl bir günah olduğunu ifade eder. Burada öfke, söz konusu günahın hükmet gereği, bağışlanması gereken bir günah olduğunu ifade eder. Yine Allah şöyle buyurmuştur, müminlerden iki grup buluşursa, aralarını savaşırsa, aralarını düzeltin, şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna görünceye kadar saldıran tarafa savaşın. Yine dikkat edin, mümin inançla ilgili bir isimlendirme, ee, Saldırırsa, savaşırsa fiilde ilgili bir durum. fiilde hata yapanlara müminler diye hitare edilir. Müminlerden iki grup vuruşursa. Bu ayet, bir yandan söz konusu kişilere iman ismini insin ederken ve onları mümin olarak isimlendirirken, savaşan iki taraftan biri hakkında saldırganlık ismini gerekli kılmış, olaya şahit olan kimseye saldırıya uğrayana yardımcı olmalı ve saldırganın Allah'ın emrine dönmesini sağlamaya gerekli kılmıştır. Eğer bu, yani saldırganlık fiili, imandan çıkma olsaydı, bu fiili sebebiyle imandan çıksaydı, bu durumda yapılması gereken ayet ifade edilenden başka oldu. Ey iman edenler, müminle savaşın denilmezdi. Yine Allah-u şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, öldürüldüğü hakkında size farz, kısas farz Yani aynı şekilde, iman eden inanç ismi, Kısas fara mı diye konuşulan kişi ise adam öldüren katil. İminde hata yapan kişi. İminde hata yapan kişi için Ey İman edenler ismi kullanılıyor. Bilindiği gibi kısas ancak amden, kasten cinayet için gerekli olur. Dolayısıyla Allah ayetin başında onlara katillere iman ismini nispet etmiş müminler Demiş, aralarındaki katil ile maktul arasındaki kardeşliği soyulmuş ve bunun Rabbinizden bir hasret etme ve rahmet olduğunu bildirmiştir. Bu niteliklerin, fiilin yani öldürme fiilinin imandan çıkardığı kimseler hakkında olması uzak bir ihtimaldir. Eğer öldürme fiilini imandan çıkartsaydı o zaman ayette ey imanilerine kullanılması uzak bir ihtimal olurdu. allah Teala iman edip de cilete katılmayanlara gelince, Kendileri hicret edinceye kadar siz onların mirasından hiçbir pay yoktur buyurmuştur. Aynı şekilde iman ismi inançla ilgiliyse, Hicrete katılmayan fiili bir hata. İmanı hicrete katılmayanlara gelince kendileri hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur buyurmuş. Sonra bir hususunda sizde yardım isterlerse buyurmuş. İnanç konusunda sizde yardım isterlerse buyurmuş. Böylece iman ismini istek etmiş. Eki gelip karmalarına rağmen onları indir yani inan da birleştirmiştir. Halbuki cilt etmeyenlere yönelik vakti şu ayetlerde görüldüğü üzere çok ağırdır. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken Ey iman edenler! Benim de düşmanım sizinle düşmanınız olanlar dost edinmeyin. Aynı şekilde düşmanı dost edinmek bir de hata. Ama Ey iman edenler! isne verilmiş. Ey iman edenler! İnanç ismi, Allah'a ve Peygamber'e haini eden, hainlik, fiili durum. Böylece Allah söz konusu kişiselere yaptıklarına, çirkinliğine rağmen iman, mümin ismini hissedetmiştir. Yine Allah Teala, ey iman edenler, samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. İman edenler, inanç ismi, tövbe gerektiren durum, fiilidir durum. Ve ey müminler, aynı şekilde inanç ismi, tövbe edin, fiilidir bir durum. Hepiniz Allah'a tövbe edin. Allah bu ayetlerde ondan hakkında iman ismini kullanmayı sürdürmekle beraber tövbeyle ile bağışlanacak ve örtülecek günahlar yüklenmiş olduklarını bildirmiştir. Ey müminler, hepimiz Allah'a tövbe edin. Oysa mutezile ve haricilere göre bunun mümkün değilmiş. Şu halde doğru görüşün, mühkarlar ben iman ismini silmeyen kimselerin görüşü olduğu sabit olmuştur. Şu halde doğru görüşün, günah işleyenlerden, iman ismini silmeyen kimselerin görüşü olduğu sahip olmuştur. şu da okuyup bırakayım. Bundan sonrası ben de okuyayım. Diğer bir istikler şudur. allah Teala pek çok ibadeti iman ismine bağlı olarak vacip kılmış. Bunların pek çoğunda helal ve haramlığın alametini iman isminin varlığına ve yokluğuna bağlamıştır. Sonra imanlı olmakla beraber günah işleyen kimseleri bu ibadetlerde başkalarına ortak etmiştir. Dolayısıyla iman isminin günahkarlardan uzaklaşıp kaybolmadığı sabit olmuştur. Şimdi uzaklaşmak kelimesini kullanılıyor. Niye bunu kullanıyor? İman isminin uzaklaşması. Mutezile ile işin içine katmak için. Mutezile günah işleyen imandan çıkar. Ve günahsı haricilerde imandan çıkarları için imandan ayrılmak, imandan uzaklaşmak için anlamında bunu kullanıyor. Ayrıca iman isminin nispet edildiği hale ilişkin açıklama, akıllı kimsenin sözü uzatmaktan müsterdik olacak ölçüde önce yapılmıştı. İman ismi ne zaman nispet edilir? Pastik gerçekleştiği zaman nispet edilir. Aklımda kimsenin sözü uzatmaktan müsterdik kılacak şekilde bunu daha önce açıklamıştık. Sonra nakkecilerin rivayet ehlinin şefafet ispatı konusundaki icmağı, yani rivayet kullanan tepsirciler, habiscilerin, şefaatin var olduğu konusundaki icmaları, ümmetin ehli kıbreden olan ölülerin hepsinin cenaze namazını kılmaları ve onlara bağışlanma ve merhamet dileme geleneği nesilden nesile aktarmaları haberci icma sayı haberleri yaranlamaya ve doğru rehberliğin önderleriyle muharebet etmeye gönlü razı olmayan kimseler için delilmiş. Burası Önemli. Şunun altını çizilebiliriz. Gönlü razı olmayan kimseler. Gönlü razı olmayan. Şimdi Niye gönlü razı olmayan kimseler? Sahih haberleri yaranlamaya, doğru rehberliğin önderlerine muhalefet etmeye gönlü razı olmayan kimseler için delildir. Şimdi Nakilciler derken işte tefsirciler, hadisçiler, nakil haberi kullanan tüm nakilciler şefaat ispat etmişler. Ümmet e, öğrenciler için genelden namazını kılmakla ittifak etmiş. Bu kişiye büyük kınaçları çafi kılınmaz dememişler. Onlar için bağışlanmak ve merhamet etmişler. Ve bu nesilden nesile Müslümanlar arasında mütevâti olarak yerleşmiş. E, sonra gönlü bunlara muhalefet etmeye e, istemeyen kimseler buna tabi olur. Ama şunu da anlıyoruz gönlü bunlara muhalefet etmeye razı olan kimseler muhalefet edebilir. Etmişte yani. Toplumu dikkate almak. Toplumu dikkate almak. Burada bırakalım. Sayfa 364. Yarın toplantı veririz.